Attım. Lan. Kesin orada kayada. Ha gördüm bak. Şurada. Of ya. Ya nesin direkt basalım gel beni al. Motora gideceksin başka yere gidemezsin. Ne oldu? Yallah şimdi nobiye hadi canım görüşürüz O şekeron şekeran şeker şeker <gülüyor> <gülüyor> Of İşte bu ya <gülüyor> Alo ee, sağlam sigorta mı? Kolumu, e, sağ kolumu sigorta alacağım da. <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle bir şey ya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Çok iyi ya. Bir loot yapalım değil mi? Adam geldi. Of! Ay, reflekse bak. Önündekini vurdun? Ha, önündekini vurdun mu? Adamlar burada gelmişler. Yanımda, arkada başka takım. Uş SKC çok harika. Motorun nerede? Motorun orada mı motorun? Onu no, no. anlamadım ki. <Gülüyor> Bir skop <verdi. Gülüyor> Of.